Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün Samsung'un tanıttığı 4 yeni ürünü inceleyeceğiz. Galaxy Watch 5 serisi, Z Fold 4, Z Flip 4 ve Galaxy Buds 2 Pro. Bu modelleri biz de diğer sevenleriyle aynı anda deneyimleme fırsatı bulduk. Şimdi ilk olarak Galaxy Z Fold 4 modelinin tasarımı, teknik özellikleri ve genel olarak görüşlerimizle başlayalım. Cihazın ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman yine diğer Fold modellerine benzer bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Ön panelinde 7.56 inçlik bir ekran bulunuyor ve bu ekranda yine serinin önceki modelinde olduğu gibi ekran altı kamera teknolojisi de bizleri karşılıyor. Serinin önceki modelinde kamera kısmının olduğu yerde pikseller biraz daha sayılabilirdi. Fakat yeni modelde ekran altı kamera teknolojisinin biraz daha iyi çalıştığını, en azından piksellerin biraz daha az belli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Z Fold 4 modelinde yine kat izi sorununa da bir çözüm bulunacağı iddia ediyordu. Z Fold 3'e göre kat izi sorununun biraz daha azaltıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki yine elimize aldığımızda bu kat izi belli oluyor. Yani parmağımızı ekranın üzerine geçirdiğimiz zaman anlaşılıyor. Ama zaten piyasadaki diğer katlanabilir modellere baktığımızda yine bu sorunun hala devam ettiğini, henüz bir çözüm bulunamadığını söyleyebiliriz. Bu yüzden bu ufak kat izini kabul edebiliriz. Bunun dışında ekranını genel olarak değerlendirdiğimiz zaman ince çerçevelere sahip güzel bir panelin bizleri karşıladığını görüyoruz. Cihazın ekranını kapattığımız zaman bizleri karşılayan dar ve uzun ekrana baktığımız zaman serinin önceki modeline nazaran biraz daha geniş bir ekranın bizleri karşıladığını görmekteyiz. Bu ekran 6.2 inçlik Z Fold 3 kullanıcıları bahsettiğimiz öndeki ekranın biraz daha dar ve uzun olduğundan şikayetçiydi. Yani normal bir telefon kullanım hissiyatını kullanıcılara yaşatmıyordu fakat Z Fold 4 modelinde bu soruna bir nebze olsun parmak basıldığını görüyoruz. Şöyle ki ekran biraz daha kısa aynı zamanda biraz daha geniş. Bu da normal telefonda karşımıza çıkan bir en boy oranına yakın olmasa da yine de biraz daha geniş bir ekranın bizleri karşıladığını görmekteyiz. Şimdi gelelim kamera tarafına. Tasarım olarak S22 serisine zaten benzer bir tasarım olduğunu görüyoruz. Teknik özellik olarak da yine S22 modelinde karşımıza çıkan kameraları içeriyor. 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel telefoto kamerasıyla bizleri karşılayan modelin. Kapağı açtığımız zaman karşımıza çıkan ekran altı kamera teknolojisine sahip lens 4 megapiksel çözünürlüğünde. Ön kapakta bulunan kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğünde. Şimdi gelelim biraz da teknik tarafa Samsung Galaxy Z Fold 4 modelinde Qualcomm tarafından geliştirilen en güçlü işlemci olarak tabir edebileceğimiz Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi bizleri karşılıyor. Tabii ki bu işlemcinin zaten piyasadaki en güçlü işlemci olarak sunulduğunu bildiğimiz için performans tarafında hiçbir şüphemiz olmadığını söyleyelim. Bununla beraber bu işlemciyi desteklemek için 12 GB RAM desteği bizleri karşılıyor. Yazılımsal olarak sunulan 8 GB'lık sanal RAM ile birlikte 20 GB'lik RAM berliğe ulaşabildiğinizde belirtelim. Dahili depolama seçeneklerine baktığımızda ise Samsung 256 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama bizlere sunmuş. Tabii ki 128 veya 512 gibi ara depolamalarda sunulabilir miydi? Biraz da Samsung'un kararına kalmış. Fakat minimum 256 GB'lık bir depolama alanının sunulması bana göre bir avantaj. Çünkü 128 GB'lık modellerin belirli bir süre sonra kolay dolduğunu biliyoruz. Bu yüzden en azından video tarafında 8K 24K, 4K 60K bir çekim yapan telefona göre bu depolama değerlerinin 256 GB'dan başlamasının önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Snapdragon 8 Plus Gen 1 yongasının 4 nanometre üretim sürecinden geçtiğini belirtelim. Bu da transistörler arası mesafenin minimuma indirgendiği bir yonga seti olduğu için hem verimlilik tarafında hem de performans tarafında rakiplerine nazaran daha iyi performans sergileyecek bir işlemci olacaktır. Evet, şimdi geldik Samsung'un bir diğer katların telefon serisinin yeni modeli olan Galaxy Z Flip 4'e. Cihazın ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman ön panelde yine serinin önceki modelindeki gibi dar ve uzun bir ekran bizleri karşılıyor. Tam ortasında yine katlanılabilir bir menteşe yapısı bulunuyor. Ve bu katlanabilir ekran tarafında parmağımızı yine sürttüğümüz zaman... Yine kat izini hissediyoruz. Arka paneline baktığımızda yine Z Flip 3 modelindeki ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranın tıpatıp aynı olduğunu belirtelim. Aynı zamanda dikey konumlandırılmış ikili kamera kurulumu da bulunuyor. Az sonra bu kameranın özelliklerine de geleceğiz. Genel olarak tasarım hatlarını değerlendirdiğimiz zaman ince bir yapı bizleri karşılıyor. Aynı zamanda ekranı katladığımızda ortada oluşan boşluk Z Flip 3'e göre daha da inceltilmiş durumda. Ve mobilte anlamında yine bize kolaylık sağlayacak bir telefonun bizleri karşıladığını söyleyebiliriz. İlk olarak telefonun teknik özelliklerinden başlayacağım. Ondan sonra cihazın diğer ayrıntıları hakkında da ufak bir bilgi vereceğim. Tabii ki bu video bir inceleme videosu değil arkadaşlar. Bir ön izleme videosu. Yani bizim bu video için zamanımız kısıtlı, yerimiz kısıtlı ve test olanaklarımız kısıtlı. Bu yüzden şimdilik ön görüşlerimizi yaptığımız bir video olacak. Bunları da sizlere videoya başlamadan önce paylaşayım. Cihazın ekran tarafında 6.7 inçlik bir panel bizleri karşılıyor. İlk olarak ekranı incelediğimizde 6.7 inçlik 120 Hz hazırlama oranına sahip dinamik amoled bir panel bizleri karşılıyor. Bu panel 2K çözünürlüğünde. Z Fold 4 modelinde de hem ön panelinde hem de kapak içerisinde bulunan iki ekranın da 120 Hz tazeleme oranına sahip olduğunu sizlere tekrardan hatırlatayım. İki serinin de neredeyse her ekranında 120 Hz'lik tazeleme oranı sunmasının avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Bir tek Z Flip 4 modelinin kameralarının yanında bulunan ufak ekranın 60 Hz tazeleme oranına sahip olduğunu belirtelim. Zaten bu ekranın işlevlerinden de size bahsedeceğiz ama yüksek tazeleme oranına bu ekranda ihtiyacımız olmadığını sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada iki modelinde renk seçeneklerini sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Galaxy Z Fold 4, Pink Gold, Bora Mor dediğimiz şu anda elimde bulunan zaten bunları siz detaylarda da göreceksiniz. Grafit ve mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bizleri karşılıyor. Z Fold 4 modeline baktığımızda ise siyah, yeşil ve bej renkleri bizleri karşılıyordu. Z Flip 4 modelinin renk tarafında biraz daha zengin olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda şu anda ekranda da görüyorsunuz iki model içinde geliştirilmiş çok güzel kılıflar bulunuyor. Şu anda da ekranda detaylarda görüyorsunuz zaten hem Flip serisi hem de Fold serisi için özel kılıflar geliştirmiş Samsung. Özellikle Flip serisi için karşımıza çıkan yüzüklü yapısıyla bizleri karşılayan kılıfların bir aile hoş durduğunu söyleyebiliriz. Galaxy Z Fold 4 modeli için geliştirilen kılıfları da incelediğimizde Z Fold serisi için geliştirilen S Pen Fold Edition kalemini kullanabileceğiniz yuvayla bizleri karşılayan tasarımlar bulunuyor. Özellikle kılıfı hem stand olarak kullanabileceğimiz hem de kalemi taşıyacak bir Aparat olarak kullanabileceğimiz bir kılıfın gelmesi de hoş olmuş. Ben genel olarak kılıfları beğendim. Detaylarda şu an görüyorsunuz. Gayet hoş tasarımın bizleri karşıladığını söyleyebiliriz. Galaxy Z Fold 4 modelinde kullanıcıların bir aile sevdiği bir özellik vardı. Bu da S Pen. Bildiğiniz üzere Note serisine ait herhangi model uzun yıllardır gelmiyordu. Fakat Samsung Galaxy Z Fold 3 modelinde ve S 21 Ultra modelinde S Pen desteği geliyordu. Daha sonrasında bu S 22 Ultra modeline de taşındı. S20 bir ultra modelinde yerleşik S-pen gelmezken S22 ultra modelinde Note serisini bizlere hatırlatan kalem bizleri karşılıyordu. Z Fold 3 modelinde de yine söz konusu modeli kalemle kullanabilmek için ekstradan kalem almak gerekiyordu. Kullanıcılar Samsung'dan Galaxy Z Fold 4 modeli içinde yerleşik bir kalem bekliyordu. Fakat Samsung Galaxy Z Fold 4 modelinde yine harici olarak kalem satmayı tercih etmiş. Fakat baktığımız zaman Samsung'un daha önceden de piyasaya sürdüğü S Pen Pro ve S Pen Fold Edition kalemlerini desteklediğini belirtelim. Bu konuda da avantajlı olmuş. Yani Galaxy Z Fold 4 modeli de hem S Pen Pro'yu hem de S Pen Fold Edition kalemlerini destekliyor. Bu konuda da yine kalem desteği olan bir modelin Galaxy Z Fold 4 kullanıcıları karşılanması avantajlı olmuş. Çünkü büyük bir ekran karşımıza çıkıyor. Hem telefon hem tablet olarak kullanmak istiyor bir kullanıcı. Bu yüzden kullanılabilirlik tarafında avantajlı bir model olduğunu söyleyebiliriz. Evet gelelim teknik tarafa. Galaxy Z Fold 4 modelinde bizleri karşılayan Snapdragon 8 Plus Gen yani 1 işlemcisi yine Z Flip 4 modelinde de bulunuyor. Fakat RAM ve dahili depolama tarafında biraz daha zengin rengin bir içerik bizleri karşılıyor RAM tarafında yalnızca 8 GBlık seçenek bulunurken dahili depolamada 128 256 ve 512 GB'lık RAM seçenekleri bizlere karşılayacak Tabii ki henüz söz konusu modellerin fiyatı belli değil fiyatı belli olduğunda zaten açıklama kısmında iki modelinde fiyatını sizler için güncelleyeceğiz Genel olarak değerlendirdiğimizde eğer serinin önceki modellerinden biraz daha uygun fiyatlı olursa ilgi gören modeller arasında yer alacaktır. Çünkü katlanabilir akıllı telefonlar ülkemizde pek tercih edilmiyor. Kullanıcıların da ilgisini çekiyor. Ama bazı sebeplerden dolayı uçuk fiyatlardan karşımıza çıkıyor. Tabii ki Piyasadaki diğer modellerle kıyasladığımızda, diğer markaların katlanır modelleriyle kıyasladığımızda yine hemen hemen aynı fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Z Flip 4 modeli piyasadan biraz daha uyguna satılıyor. Bu yüzden ülkemizde akıllı telefonların fiyatı biraz daha düştüğü zaman artık katlanabilir akıllı telefonların biraz daha tercih edileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda siz, sizler için Samsung'un Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerini inceledik. Tabii ki bu ön inceleme henüz işlemcisinin nasıl performans göstereceğini ya da nasıl bir kullanıcı deneyimi yaşatacağını bilmiyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu modeller bizim ofisimize gelecek. Biz de sizler için bu ürünlerin testlerini, karşılaştırmalarını ve incelemelerini paylaşacağız. Eğer ürün hakkında kafanıza takılan bir soru varsa bizlere yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.